ee, bir sürü böyle uzatabiliriz. Ee, bunlarla bu e, muayene bulgularıyla takip edip e, eğer yoksa 24 saatin sonucunda e, evet o, orada bir sorun yok diyebiliriz. Ee, şimdi bu durumda hastalar e, biraz daha aceleci davranabiliyorlar bazen. Evet yine aynı mantığa geliyoruz. <gülüyor> yani hiçbir şey yok kafamı çarptım sadece bir ara kesici yapın gideyim <gülüyor>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 Konuşamıyorlar nasıl dertlerini anlatacaklar diye düşünüyoruz ama aslında işte çocukları anlamak bu anlamda anlamda yetişkinlere göre daha kolay çünkü çocuklar ne ne varsa onu belli ediyor direkt yani ağrısı varsa bir çocuk ağlar atıyorum.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 gerekiyorsa o zaman bir radyasyon görüntülemesi yapılıyor. Yani, yani aynı şey şekilde onlara da bir ilaç ya da ağrı kesici vermiyorsunuz sonucu alana kadar tanı zaten ağrı kesicileri çok geniş kullanmıyoruz yetişkinlerdeki kadar. Yani daha böyle işte günlük hayatta kullanılan parasetamol tarzı ilaçları kullanıp ağrı kesici görevleri de var. Yine oradan devam ediyoruz. Ama yetişkinlerde daha agresif ağır kesicileri başvurabiliyoruz. Çocukların bünyesi buna çok uygun olmadığı için onları da tercih etmiyoruz tabii ki.